ooooy doğdum lan rast mısın ba? kanka ben doğdum ben de doğdum ııı ee, kuy 22'deyim ben önceki video eşeğin zoruna gitti Kaştarsın? ya yediremedik kendine ve tekrar oyuna girdik ha bu mu şey ya speed için kattığım bir şey yani çok önemli değil aslında ama hani madem sordunuz açıklayayım ana mantığı şu işte ben hani hızlı bir şekilde silah bulmaya çalışıyorum raid falan atmaya çalışıyorum yani durduk yere kendime iş çıkartıyorum uzunluğun kısasını ben q 21 Nir Dağısı. Geliyorum, geliyorum. Aha biliyormuş. Hadi üstünden güzel biten. Var vallahi bir şeyler. Teşekkürler ve teşekkürler. dan geberiyorsun. Haram bro. Siz kaladım yalan. Allah beyana vermesin seni. Sakat. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, oklarım alam Ben de Al birini ye. Bak işte ya. Ver lan etimi. Nerede var lan? Arkanda kaldık. Bak arkanda. Çalların oradan. Vele vele vele vele Valla önümüzü reyp Bir tane gömde de drop yedim, kafayı yedim. Hayyaa. Aaaa! Yeter ha! Aa. Seçil'i atıyor değil mi orayı da? Ulan Yunus, bunu alalım Yunus, gel. aha revo alırız alırız gel bir daha ayakla kalkarsan dönen sana vururum adamları göremiyor ki <Gülüyor> nereye atıyorlar lan bunlar reyde aa duvar yarıyorlar üst gösterme H.T. Aa ata bindi kaçıyo ata bindi kaçıyo. buraya gel. Çırısta çık bana. Sen bak içeriye. Aşağıdan da arvayet geldi. Burası tek yerim ben. Var mı bir şey? Var var gel sen buraya gel. Tamam yolluyorum sen al. Silah silah silah. Ne olur silah. O oh, silah, silah oldum yes, tamısın mısın? Burada, burada, burada, burada. Ooo, kaç devlet adam var? Dur, bekle. Vuru beni. Geliyor. Vuru beni. Bitti, geldi. Canım çok alt. Geldi ya. Öldün mü? Öldüm, öldüm. Geldi, ikisi de geliyor. tamamdır Adı lan! Allah'ım çıldıracağım. Yes bizde ev. Vallah vallahi ev bizde. Oğlum ben çıkamıyorum evden. Tam bekle dur. Çıldıracağım. Ay! Bir dakika elim elmayı birbirine girdi. Şu an var ya nasıl böyle Allah'ım çıldırma, çıldırmazize. Onlar nevi yani. orada. Tam sikret. Burada olsa ben alacaklarımı aldım. Bir daha gideriz oraya. Ev komple aldım. Yes bizde. Eko, eko golüp dip Yunus. Allah var ya elim şu an nasıl itiriyor biliyor musun? Anlatamam. Allah. Keten, evde keten yok ama ne be. Keten yok, keten yok. Oo yara otu var, otamsın var. Elim var ya, şu rengada var çok güzel oldu. Elim tutmuyor lan! <gülüyor> Yatak attım ikimizde de buraya. Level 2 de var, elim tutmuyor Yunus, <gülüyor> elim tutmuyor. Sen külptekiyim <gülüyor> mi? Dur bekle, <gülüyor> bir dakika elim tutmuyor. Benim <gülüyor> elim nasıl titriyor? <gülüyor> bak şöyle bir dakika mouse mouse diyeyim bak şu an gram bilerek yapıyorsam şerefsizim var ya şu an elim nasıl titriyor? <gülüyor> attım attım. Yatağa attım sana. Ez Attım yatağa gel. ez Allah! Thank you so much, diyorum. idiot. 270 saniye de bekliyorum. Tamam. Ben. Thank you so much, idiot. Ay, ay, ay. Sanka ben bu kadar hızlı başlayan biri görmedim ya. Şifreyi yazdım. Fırınlar dolu mu? Güzel. da var. Güzel. Good. Bu da ne var? Oy. Good. Bu da ne var? Patlayıcı yok ya. Güzel ama. Level 2'miz var. Jart'ımız, yurt'umuz var. Her şeyimiz var. Adamların üstünde bir şey var mı? Yok. Levelin level şunun altında ne var? Lan! Şunun altında ne vardı? Ez. Burada ne var? Şırıngalar vardı. Okay. Şu arkadaki sandıkta. Oy! Oy! Mük. Fetch'il de var. Çok güzel. Kırmızı kart şey diyeyim mi Yunus? <gülüyor> var. Raid atmaya gidiyoruz. Eyvallah, eyvallah aslanım. Bizim yerimize raid atmışlar zaten. Bakayım şu kapıyı. Adamlar tekrar e gelebilir diye şimdi malzemeleri buraya taşıcacam. Şunları sallayalım. Allah var ev, bizim kadar şerefsiz biri yok ya. Yazık ben adamlara. Oğlum adamlar niye orada değil miydi? Onlar niye gelmedi? Ne bileyim, fightlaştı dışarıda birileri. Ben de malzemeye kondum. Ode hurda yok evde burada. Bana burada lazım. Annem birazdan gelecek. Bile başlayacak sövmeye. Tamam güzel setim. Okey her şey yok okay. Şuraya bir tane double door olmaz. Tamam bir de şurada bir kapı var. O da sıkıntı değil yani. Şu an evi komple şey yaptık. Sıyırdım. Ez ez to win. Oh my god stop bro I'm stuck. Can you help me? Uyandım. Selamun. Selamun aleyküm. lan dayııı. Üfff. Üf. bunları? Hepsini çekme. Ee, Revo çek. tam mısın? Bir şey çek oradan. Kullanacağın bir silah. Bir dışarıya çıkalım. Bir kolaçan edelim dışarıyı. Ha bunun bir de üst katı var lan Yunus. Burası iki katlıydı. Ne n'apayız biliyor musun? Ha. Dışarıdan biraz şey alırız. Eee... Odun kasarız kanka. Ben seni korurum. Evet, Sen... Bizim mi oldu? Evet evet burası komple bizim. Odun kasarız kanka. Bir de üst kata gireriz. Zamba dışarıda. Ses vermiyorsunuzdur. Aaa rey'i devam ediyorlar. Lan lan lan lan lan lan lan lan çık oradan çık oradan çık oradan çık oradan. Çıkamıyor. Lan burda kaldın. Lan bambaga gerdi. Kapıyı kil. Gel. Git, i̇çeri git, içeri git. Yunus, burayı korumamız lazım aslanım. Ah. Kafalı yok mu ya? Onlar kinlenmiş vurdum. Allah. Im. Vurdum biraz. Müzik gel buraya. Sakın tamam, gel gel buraya. Geçemiyorum. Gel. Gel buraya gel. Sakal var. Tekli ne saklamıyorduk bir silah? Ne? Tekli diyez. Sen Tek şey, tekli alınamaz o silah. Tamam. Bekar biz değil mi bu aynı. Evet. Sanka buraya da atacaklar şimdi bekle. Çıkamıyorum. Çık oradan be. Çık çık oradan çık. Eee. Kanka buraya da C4 şey atarlarsa seçil. Tamam burayı komple kapatırız. Tamam. Komple şuraya duvar çekeceğim direkt. Aaa adam geldi dışarıdan. Hunter'a geldiler. Nasıl? Kanka çıkmanın tam zamanı. Bekle. Dur bekle. Bekle sakın çıkma. Çıkmayacağım zaten de Çıkamıyorum yukarı Çıkmamız lazım Bir dakika Ben yaslendim ya O nasıl çıkamıyorsun lan? Şuradan yukarı çık, çık lan Şuradan yukarı lan Şöyle lan Seri gel gelmen lazım Çıkamıyorum. Tamam kilitledim evi. Bizde bizde kitledim. Lan çıkamıyorum nasıl ya, çıkamıyorsun tamam. oğlum ya. Çıkamıyorum yanına gel da. bak yanına gel yanına gel. gel buraya tamam. yanına gel. Space'a tamam. bas D'ye bas space'a bas D'ye bas. Yukarıya bak ama yukarıya bakarak atla. Bir, biraz geri gel. Biraz geri gel yukarıya bakarak atla. Buradan buradan buradan atla. Yukarıya bakarak atla böyle. Heh. Çıktın. Ya atla üstüme atla çocuğun ya atla üstüme. Adam malişala fight atıyor. Bizim burada oraçsını seyre bak ya. <gülüyor> atla üstüme atla üstüme atla çık. Çık hadi. İme lan bir daha aşağı. Tüfek Geç oraya git oraya git. Tüfek mermisi değil. Tabanca mermisi olacak üstünde. Ha yok. Dur. Allah be. Gitme inme, inme Bekle. al şunu al. Al bunu al. Al bunu al. At at onu bana. Tüf tüfek mermisi bana at. tüfek mermisini. Burada bekle. Oynama sakın. İn malta. Ekte kolay mı sandın lan? <gülüyor> Bir aten daha kapı bastım şimdi çıkacağız bekle. Kapıları basılsın. İnme sakın aşağı var, orada kal. Yemek var mı lan aşağıda? Var onun altında yemek var. He, ondan aşağı inebilirsin o tarafa. Nus, gel buraya kapının şifresine gir. Tamam gelme kanka orada kal. Lantis orada kal. Açıyorum lan daha iyi. Hazır mısın? Aç. Kız, kız, kız, kız. Adamlar bu tarafa Evler bu tarafta. Şurda. He aşağı taraf ev. Canın full mü? 100 tamam. Şırıngan var mı? Bir tane var. Thank you for loot dude. Thank you. <gülüyor> Hadi gidelim gel. I love you kek ya ben ama. Pas eve doğru gidelim. Poç çıktı. Aa. Şu uçuştan yukarıda. Adam öldü. Can basıyorum. Puşta, puşta, puşta durma, durma, puşta. Nerede? Önümde adam. Oy çektim kanka koru beni. Adam silah değil. Adam o evde kanka ona göre. Bir adam silah yok. Allah Allah. Ah buldum. Harip hani de esliyordum lan vuramadım. <gülüyor> Ay hayal görüyormuşsun. <gülüyor> Beni öldürdü. Beni yaraladı. Orada mı adam? Ay benim özüm yerde. Ah vurdu kafama. Bomba alabilir dikkat et. Bomba alıp al Düştü. Öldü. Ha, hangisine doğacağım lan. Ee, insur oynuyor. Benim yani bombayı atmam lazım aslanım. Amım yok oğlum ikisinde bomba atmış iyi çok farkı kanka. Mesela bugün ben bunu oynadım ya. <Gülüyor> Buraya girdiğimde mallaşacağım 2 iki üç. El. Normalde demalsın da yani. Burada ben oyuna girince herkes köşe kenarlara bakıyor. RPG ile pusuyorum benden. Tam bir terörist ya. ya. Tam bir terörist ya. <gülüyor> Biliyor ya dedi çocuklar da abi de pusmayacak pusmayacaksan oyna diyor pusmayacaksan oyna diyor. Gitti, MP5 gitti 5 alamadık Niye? Aaaa Oooo Rusput çocuğuuu Bir dakika kalbim durdu Kalbim atmıyor bir saniye Pezevengin evladı lan? Kanka gel gel Seri gel Ay, o İbne DB patlattı Altıma sıçtım Aa! Öldürdüm öldürdüm, öldürdüm. <gülüyor> Kalbim durdu, gülme piç. Aa! Al sana aktüyoneris. <gülüyor> şey değil mi, uykum vardı ya hiçbir şey kalmadı biliyor musun? Uyku mu uyku kalmadı? İpneye bak ya, oğlum bu, oğlum bu beni nerede gördü de pustu? Şerefsiz köpek korkuttu beni ya. Yani Böyleme gideyim mi? Gel gel Biri geldi Benim ben Gel Al kanka bak buraya şey attım DB'ye attım bunu kullanırsın Tamam kanka al gel buraya Güzel bir tane seç al. Hadi de bas. İşte yeterle. Yeterle. Müsl adam görüyor musun? O full dead Ar Arkadaş arkadan. Hadi. Bu Lo loot loot'u aldırtma kanka ben soldan yanaşıyorum. Sağına sola dikkat et. Arkandan adam gelmesin. Çılay MP5'li vurmuşuz İnşallah. Nerede? Al o adam markasını da yapıştırdım bir tane. Sanka bende otu çekmeye gidiyorum koru beni Gördüm Evet MP5'li yüzde görüyor mu adamı? Bak hemen hemen önümüzde kankada yüzde Gördün mü? Aa adam, adam gördüm, gördüm. Gördüm. gördüm Vurdun mu adamı? Sen de vurdum. İşte vurdum Vurdum Ben soldan yanaşıyorum. Canı çok az. Düştü yani. galiba. Tamam ben soldan yanaşıyorum. Hey, <Gülüyor> düşmüş, düşmüş, düşmüş. Gel. Vale ses vermesen ben ölmezdim biliyor musun? Ölüyordum az yani, kalsın. Yok şeye bastın yani. Gettiğinin şit bastın. Koştu. Elimle evet. silahla gezin de tek olmayabilir arkadaşlar olabilir. Sal Alim var mı? Neyi var? Şeyler var üzerine sağlık şeyden al. Şirin. Şirinden var mı senin? Yok alıyorum yani. Bekle gel veririm. Ya buraya? Al bunu. İki tane attım sana. Kanka acilen fonun değiştirmemiz lazım. Gel. Gördüm. Ben göremedim. Arkada duruyor. Kes kanka. Önünde kanka da. Arkada. Adam. Bir bir ya yoklu. Nerede? Önümde. Canım çok az. Tam önümdeyiniz. Düştü. Helal Bir tane daha var. Yedim Canım az. O o evet, da aynı mi? yerde. O da aynı yerde. O da aynı yerde. Çok kuşlamadı mı? Cam basıyorum ben Orada bir yerde Aaaah yedim Nereye gidiyor bu ya Nerede oğlum ya o Cam basıyorum ben Nereden sıklığını göremiyorum adamı Yo. Ömze özlü bir adam sıkıyordu. Gördüm ben. Trenin altından sıkıyor ya. Sağımızdan adam geldi. Yok. Kanka loot loot alsana sen. geldi. Basına vurdum ben de onun ya. Vurdun mu? Öldüm. Lan vuramadım. İki badi attım bir tane daha vuramadım adama ya. Şu hem de alamam ki ikisini. Nervim kalmadı, bandajım yok. Geldim bende de, nasıl yaklaşacağım? Önünde kanka adam biri. Bana pushlayacaklar. Burada abi, bana vurdu ya. Aynen bana doğru geldiler kanka. Benim buradalar. Dur, bekle bekle. 15 mermim var. Sen eve geldin üzerindekileri bırakmıştın değil mi? Hı hı düştü bir öldü bir. bir önümde aa öldüm of dedim düşmüyor lan bu